Gelen çiftlere şu soruyu soruyoruz. Yani tekrar denemeli misiniz? Yani gerçekten bütün şartlar oluştu mu? Gerçekten bu adamı veya bu kadını gerçekten anladın ve bırakmaya hazır mısın? Çünkü aldatma süreçlerinde eğer aldatılan erkekse e, ne yapıyor? Ya yok sayıyor olayı. Onunla asla yüzleşmiyor, görmezden geliyor, bir şekilde kapatıyor ee, ve ilişkiye devam ediyormuş gibi yapıyor ya da e, ya da tamamen işte dediğiniz gibi Allah korusun ya bazı kötü şeyler olabilir tamam. ya da ayrılıyor. ayrılıyor ya da kadınsa ya ayrılıyor ya da yine eğer ekonomik özgürlüğü yoksa ya da çocuklar varsa bir sürü sebep varsa o ilişkiye devam etmeye çalışır. Çocuklar için devam, devam etmek doğru mu? Çocuklar için bir şeye devam ettirmek e, sizce doğru mu? Hemen topu yani, size verin. E, yani çocuklar için bir şeye devam ettirmek ne kadar doğru? Mu? Devam ettirmek tamamen devam eden kişi Çocuklara da yazık. Köleleştirir. Vakıf anne veya vakıf baba gibi Hı -hı. olur. Ama e, dediğiniz gibi anlam çıkartarak yeni Aha. koşul ve yeni şartlarda öncelikle kendi için Aha. sonra belki aldatanı hani bir kenara e, üçüncüye koyabilir çocuklar için sonra eşi için. Belki olabilir. Çünkü kaza yapana bir tepki, bir mesafe, bir yaptırım uygulamamız gerekiyor. Muhakkak bunun bedelini bir şekilde o taraf ödemek durumunda. Tabii yani mi? bir seçim yaptı sonuçta. Öyle veya böyle. Elbette ki bundan bir şey gelmeli olur. Ama bilgi aldatılmanın sıcaklığında hemen mikrofon uzatıldığında aldatılan kişi çoğunlukla yeter artık diyor. Devam demiyor. Tamam diyor ama devam demiyor. O yüzden bence terapilerden sonra karar vermesi gerekiyor. Aynen. Çünkü ilişkinin Hocam, bir tamam o... dese de birçok kişi aslında devam ediyor. Anladım.